Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili yay oğla kova ve balık arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir diyeceksiniz bunlar ne hani Şengül Allah aşkına bunlar nedir bayadır çekmedim canlar öyle içimden geldi bayanlar ve baylar için <gülüyor> ikiye ayırdım canlar Kasım ayı içerisinde Aşk kartım ve altlarında da melek kartları var. Bakayım sizin aşk duygularınıza evlisiniz. Nişanlı sözlü eksküz hiç fark etmiyor. Hepimiz için geçerli. Aşk duygularınıza ne mesajlar verecekler. Bir aylık Kasım ayı içerisinde biliyorsunuz dolunaylarda var. Olumlu olumsuz yakamızı bırakmıyor. Bakayım Kasım ayı içerisinde canlar duygular ne yönde olacak. Kartlar size ne öneriyor. Şöyle bir başlayalım mı canlar. Hadi bakalım. Sevgili yay burcu arkadaşımın önce bayanlara öncülük veriyorum bayanlar ardından beyi bayanlar beyi bayanlar beyi diyerekten çıkışı yapıyorum sevgili yay bayanı kasım ayı içerisinde aşk kartım gördüğünüz gibi biliyorsunuz zaten melek kartım sizlere ne mesaj veriyor yanlış anlaşılma diyor bakın ya öncesinde bunlar oldu ya da kasım ayı içerisinde karşınıza böyle bu tür şeyler çıkabilir ne diyormuş mesajım yanlış anlaşıyor olabilirsiniz yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir size yalanla dolanla gelebilirler ya da partnerinizi karşıdan karşıya farklı türlü görebilirsiniz bundan dolayı cık, yanlış anlaşılma meydana gelebilir diyor bakın örnek verdim değil mi canlar sevgili yay bayanları yanlış anlayabilirsiniz diyor aynı şekliyle karşı partneriniz de sizi yanlış anlayabilir Bunları yapmıyoruz ne yapıyormuşuz yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor ona gönlünü aç aşkının enerjisini yükselt ona güven güven de verirsen sana sevgi verir olumlama ilişkimde çok doğru bir iletişim içindeyim ona güveniyorum aşkımız güven ile sarılı misin? örneğin biri yolunuza çıkar yay bayanı işte sevgilini, eşini, işte birisiyle gördüm gibi tarz örnek. inanma kapılma. Aşkıma da inanıyorum, ilişkimede inanıyorum, sevgilime de inanıyorum, eşime de inanıyorum diyeceksiniz ki ilişkiniz güvenle sarılsın bakın. Yanlış anlaşılmalar. Bunu yaptığın takdirde diyor meleğim sevgili yay bayanına başardın daha ne olsun diyor. Başardın. Artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkart. Çünkü başardın. Güven verdin. Güven aldın. Sevgili yay bayanı bakın. Yanlış anlaşılmalarla karşılaşabilirsiniz. Hepinize söylemiyorum. Tam bazılarınız ama çoğunlukla da bu duyguları taşıyacakmışsınız. Kasım içerisinde. Evet sevgili yay bayanından yay beyine geçiyoruz şimdi. Yay beylerine o senin ruh eşin diyor meleğim, aşk kartım O senin ruh eşin diyor sevgili arkadaşlar, sevgili yay beyleri. Eşiniz olabilir, nişanlısınızdır, sözlüsünüzdür, zaten mevcudunuzda bulunan bir sevgiliniz vardır. Öyle farz edelim. Sizin ruh eşinizmiş ya da yeni yeni kişiler yolunuza çıkabilir. Bir markete alışverişe gittiniz, bir sahil yürüyüşüne çıktınız karşınıza çıkan kişi ruh eşinizmiş sevgili arkadaşlarım bakın o senin ruh eşin diyor sevgili yay beylerine nefes alıp verin içimize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor evrenle bir oldunuz siz sevginin en saf halisiniz aşkı şimdi çekmeye başlayın güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur ruh ikizime inanıyorum onun varlığını kabul ediyorum onu yaşamıma şimdi davet ediyorum o ve ben çok mutluyuz diyecekmişsiniz sevgili yay beyleri bu kadar basit bitti çok güzel çıktı ardından ona evet diyebilirsin diyor kasım ayı içerisinde kalbindeki sorunun cevabı evetmiş yay beyi ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz kasım ayı içinde çok güzel çıktığı yay arkadaşlarımızın mesajlarını tamamladık şimdi oğlak arkadaşlarımızın önce bayanlarından başlıyoruz ay çok güzel seni düşünüyor diyor oğlak bayanı işiniz gurbette olabilir sözlünüz nişanlınız eksküz hiç fark etmiyor hepiniz için geçerli platonik de olabilirsiniz Bakın hiç fark etmiyor canlar seni düşünüyor diyor çünkü ben burada şu an genel açılım olarak oğlak bayanına bakıyorum az sonra da şurada oğlak beyine bakacağım seni düşünüyormuş uzakta olabilir hafif kırgınlık olabilir aranızda küslükler olabilir ne olursa olsun sizi, seni düşünüyormuş veya sizi düşünecek karşı partnerleriniz sevgili oğlak mayanları sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor telefonda mesajlarda beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında seninle olacak senden ilgi de bekliyor aşkın evren ve ışık seni destekleyecek aşkta mutluluk zamanıymış sevgili oğlak bayanı ardından diyor meleğim ışığını yarat görüyorsunuz değil mi? parlak dünyayı çok güzel düşüncelerinle duygularınla ışığının dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman an meselesiymiş bitti çok güzel sizinki de çok güzel çıktı Kasım ayı içerisinde şimdi Oğlak bey'lerimize. Ay çok güzel. Ya bayanlar, Oğlak bayanları sizin de karşı partner sizi düşünüyor. Oğlak bey'lerine ise barışma geliyor. Aynı yani hiç fark etmiyor bakın. Barışma küslerinizle veya eşinizle kırgınlık olabilir aranızda. Barışma geliyor sevgili arkadaşlar Oğlak beyleri Yakında barışabilirsin. Tarot destesinden ay Aşıklar, azize ve kupaların ikisi kartlarını ayırın. Dört kartı göz kararı çizdiğiniz çok geniş olmayan bir çembere yerleştirin. Tam ortaya kırmızı bir mum dikin. Mumun üzerine aşkınızla ilgili en büyük diliğinizi kürdan yardımı ile yazın veya kazıyın diyor sevgili oğlak beylerine. Barışmalar varmış sevgili oğlak beyleri. Herkesin tabii ki de evinde tarot destesi var mı? Yok. Tarot destesi yoksa kırmızı mum yakıncanlar. Hiç fark etmiyor. Dua duadır, dilek dilektir. Sevginizi gönderin, enerjinizi gönderin karşı tarafa. Meleğim ne diyor? Ardından diyor akışta ol. Oğlak beylerine söylüyor. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirirmiş. Zaten diyor. Yola aldın oraya doğru gideceksin veya oradaki sana gelecek. Çünkü barışmalar meydana gelecek diyor. Sevgili oğlak beyine, oğlak bayanlarına da sizler düşünülüyorsunuz. Karşı partnerleriniz sizleri düşünecekmiş. O duygularda olacaklarmış Kasım ayı içinde. Şimdi oğlaklarımızda tamamladık. Kova bayanlarımıza doğru yöneldik. Sevgili kova bayanı, sevgili arkadaşım. İlişkinde bağımlı olmamalısın diyor. Kasım ayı içerisinde belki de ilişkinize çok fazla mı düşeceksiniz? Sevgilinize, nişanlınıza, sözünüze, eşinize, dostunuza vs. Çok fazla üstüne düşme diyor. Çok fazla bağımlı olma. Değil mi? Her şeyin fazlası zarardır değil mi canlar? Sevgili kova bayanı bu mesaj sizlere. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiçbir kimse ile aynı değil. Herkes tek tabii ki. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın. Ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecekmiş. Sevgili kova bayanı, sevgiliniz, nişanlınız, sözlünüz, ekiniz, küsünüz, evde eşiniz hiç fark etmiyor. Çok fazla diyor üstüne düşme. Kendin olmayı başarırsan birazcık hani değil mi ölçüyü kaçırmamak lazım. Bunu yaptığın takdirde ilişkin çok güzel sürecekmiş. Amma diyor ki meleğim tabi bunu yaparken öyle aşırı da bir mesafe açma. Soğukluk verme. Yine de her şeyi sevgiyle yap diyor bakın. Sevgi yolla kova bayanına söylüyor tabi bunu senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin içinde açacakmış karşı partnerin içinde sevgili kova bayanı kasım ayı içerisinde fazla bağımlılık yapmamalıymışsın ilişkin de evet kova bayanında tamamladık bakalım kova beyleri için hmm, aşk kartım diyor ki Romantizm diyor kova beyleri evet çapkın kova beyleri romantizm sizleri bekliyormuş biraz ruhen kalben romantizme yöneleceğiz galiba değil mi sevgili kova beyleri aşkının enerjisini yükselt bugün aşkını ara ve değişik bir plan yap bugün onu düşünürken sevgini gönder mutlu anları canlandır onunla bir gelecek imgele ve ilişkinize şükret olumlama ben aşkımla çok mutluyum diyecekmişsiniz sevgili kova beyi gelecek planları yapın diyor romantizm romantik düşün romantik hayaller kur diyor sevgili kova beyine pardon şeyi de unutmayalım bu arada melek kartım ne diyor ardından diyor bunları yaparsan değişimi kucakla diyor bakın değişim gelecekmiş ilişkinize parlaklıklar gelecek sevgili kova beyleri Bunları tabi yaparsan bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacakmış. Kasım ayı içerisinde. Evet sevgili kova arkadaşlarımızı da tamamladık. Son burcumuz olan narin balıklarımıza geldik. Narin balıklarımızın önce bayanlarından başlıyoruz değil mi canlar? Ne mesajı veriyor? Aşk kartım sizlere melek ne söylüyormuş? Evet sevgili narin balıklar. Bayanlarımız tabi ki onu baştan çıkartıyor. Bu sizin eşiniz olabilir. Sevgiliniz, sözlünüz, nişanlınız, ekiniz, küsünüz, kimi istiyorsanız tabii ki canlar. Onu baştan çıkartıyor. Kasım ayı içerisinde size verilen mesaj, aşk hayatımızla alakalı onu baştan çıkartacakmışsın. Sevgili balık bayanı, narin balık bayanı hayal gücü uçsuz bucaksız hazine bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar hayal gücü anlam yüklemeye bayılır sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir diyor balık bayanı sana söylüyor yani yanlış anlamayın canlar şimdi ben burada küçük bir örnek vereceğim narin balık bayanına Aşk hayatınızla alakalı eşiniz dediğim gibi sevgiliniz hiç fark etmiyor. Onu baştan çıkartıyor diyor. Kasım ayı içerisinde ama nasıl baştan çıkartıyor diyor. Affınıza sığınıyorum. Ucunu göster geriye çekil diyor. Değil mi? Anla. Neyse şimdi bunun için meleğim ne söylüyormuş? Hafifle ardından hafifle gitsin diyor. Hadi bakalım. Yaşamındaki yüklerden. İhtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler güzellikler sana doğru gelecekmiş balık bayanı sana da bu mesajlar verildi. Kasım ayı içerisinde balık bayanımızın da mesajını okuduktan sonra bakayım balık beylerimize narin balık beylerimize evren ne mesaj veriyor? Aşk kartım ve melek kartım aşk hayatımız için canlar bunlar çok önemli ve aynen de doğrudur ona aşkını ifade et diyor bu eşiniz olabilir sevgili balık bey i. sizin için bu mesaj kasım ayı içerisinde ona aşkını ifade et diyor eşiniz sevgiliniz nişanlı sözlü eksküs hiç fark etmiyor ona aşkını ifade et kelimeler tılsımlıdır söz duadır söylediklerimiz gerçek olur şimdi git ve onu sevdiğini söyle Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak. Afrodizyaklı parfümünü sür ve onu bekle. Karşıla bu gece diyor sevgili balık beyine. Aman Allah'ım ya afrodizyaklı parfüm herkes de olmayabilir, fark etmez canlar. Bir tütün kolonyası da olabilir. O Ko kadar kokuya kim dikkat edecek örneğin. Tabi ki bunlar bu gece onu bekle bu gece gelmese de bekle derken ruh hem bekleyeceksiniz her şey dua dilektir sevgili balık beyleri ona aşkını ifade et uzağındaysa melekler aracılığıyla ona enerjini sevgini kalp güzelliğini gönderebilirsin sizlere de bu mesaj geldi sevgili balık beyleri kasım ayı içerisinde ardından diyor mutluluğa kanat çırpabilirsin diyor bakın kuşu görün özgürlük, aman Allah'ım çok güzel tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et, meleklerin bunun için çalışıyormuş sevgili balık beyi sizin de Kasım ayı içerisindeki aşk duygularınız mesajlarınız veya sıkıntılar problemler var ise yapmanız gereken mesajlar sizlere verildi, evet sevgili yay, oğla, kova ve balık arkadaşlarımızın bayanlar ve baylar adına ikiye bölerekten mesajlarınızı mümkün olduğunca dile getirmeye çalıştım canlar. Bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımım için siz bilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Basın yapın demiyorum artık. valla siz bilirsiniz güzeller. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzelliklerde kalın. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Öpüyorum. Hadi bay diyorum.